Tümden gelim ve dağılma özelliğini kullanarak x artı y karenin x kare artı 2 xy artı y kareye eşit olduğunu gösteriniz. Her adımında nedenini, sebebini belirtiniz. Şimdi burada size tümden gelim denmesi yeni ve korkutucu gelebilir ama bu örneğin daha önce yaptıklarımızdan hiçbir farkı yok. Hatta bu sorunun aynısını bile yapmıştık. Şimdi adım adım çözelim ve hangi mantığı izlediğimizi gösterelim. Bir ifadeyle başlıyoruz ve bu ifadenin başka bir ifadeye eşit olduğunun çıkarımını yapıyoruz. X artı y kareyle başlayalım. Üssün anlamının bir ifadeyi belirtilen kere kendisiyle çarpmak olduğunu biliyoruz. Bunun x artı y çarpı x artı y olduğunu biliyoruz. Şimdi dağılma özelliğini kullanmamız söylenmiş. Burası biraz yine tekrar olacak. Daha önce defalarca gördük. Dağılma özelliğine göre, a çarpı b artı c'yi bulurken, a ile bu terimlerin her birini çarparız, değil mi? a çarpı b artı a çarpı c. Buna zaten dağılma özelliği denmesinin sebebi, a'yı çarptığınız ifadedeki her terime dağıtmanız. Burada da aynı şeyi yapabiliriz. Burada da a yerine x artı y diyeceğiz. Bu x artı y'yi çarptığımız ifadeye dağıtacağız. a olsaydı, ax artı ay olurdu. x artı y olduğu için bu terimlerin her biriyle x artı y'yi çarpacağız. Böylece dağılma özelliğini uygulamış olacağız. Dağılma özelliğine göre, bunu ikisine de dağıtacağım. x artı y çarpı x. x'i sona yazmaya gerek yok, buraya da yazabilirim. x çarpı x artı y veya x artı y çarpı x fark etmez. Nasıl sıralandı pek önemli değil. Bu çarpı şu. Sonra da artı artı y çarpı x artı y. Şimdi tekrar dağılma özelliğini kullanacağız x çarpı x artı y ve y çarpı x artı y var, değil mi? O zaman tekrar dağıtalım. x çarpı x artı x çarpı y bulduk. Artı y çarpı x, y çarpı bu x. Artı y çarpı buradaki y. Evet, yavaş yavaş ve adım atlamadan çözmeye çalışıyoruz. Peki bunlar neye eşit? Bu x kare ile aynı bu eşittir x kare. Buradaki xy ve buradaki yx de xy ile aynı şeydir değil mi? Çarpmada sıralama fark etmez. xy demek y, x demek. xy artı xy o zaman bu da eşittir 2 xy artı 2 xy. Ve en son olarak da bu terim y çarpı y. Ve bu da y kare demek değil mi? Sonuca ulaştık ve tümden gelim kullandık. Bir ifadeyle başlayıp mantıksal işlemler uyguladık. Bir olguyla başlayıp bir başka olguya ulaştık. Bunun şuna eşit olduğunu mantık, dağılma özelliği ve üst tanımı kullanarak bulmuş olduk.